Toplanın. Evde çok farklı bir şişen patates cips tarifini sizlere vereceğim. Patatesleri yıkayın ve onları dilimleyin. Daha sonra tuzlu suda yarım saat bekletin. Daha sonra bir peçete ile tüm ıstaklığı gidene kadar kurutun. Kuruyan patatesleri nişastaya batırıp kızartın. Kızarttıktan sonra tekrar ikinci bir kızartma işlemi yapıyoruz. Kızgın yağ döküp 3 saniye bekletin ve yiyin. Afiyet olsun.